0.3 euro 21.65 gibi bitcoin 28.160 günü yükselişle kapattılar. Kars'ta susturucu takılı silahla cinayet işlerinde market sahibini kurşun yağmuruna tuttu. Türkiye Futbol Federasyonu gece yarısı faturasının açıkladığı ceza almayan yok. Depremzeli Erdoğan'a ya CHP ya da HDP üye ol olacaksın dediler diye dert yandı. CHP'li isim iddia yalanladı. Sultanahmet Meydanı'nda 201 yıllık gelenek bozulmadı değerli izleyenler. Elazığ'da suyun çekildiği baraj sahasındaki 83 yıllık tren istasyonu gün yüzüne çıktı. Voleybol'da tarih yazıyoruz. 3 takımla şampiyonlar ligi yarı finalindeyiz değerli izleyenler. Ağır Aleoğlu'nun sözleri İYİ Parti'de rahatsızlığa neden oldu. Zamanlaması yüzücü, binlerce emeğin sevincini kursanda perdeledi, dedi. Heyde 5G başkanı seçimde kimi destekleyeceğimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız dedi. Dostluk maçında ortak karıştı Fenerbahçe ve Ruslar birbirine girdi ve bu haberimize gün özetinin sonra geldi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın